Eğer nefes darlığınız varsa i̇bn Sina diyor ki bir tutam ısırgan tohumunu alıp bir bardak suda kaynatın. Günde bir kez içerseniz nefes darlığına çok iyi gelir.